Geriye cevher Türkiye yantrauptu da haber bülteni başlıyoruz. Ömer Tarık'ın mazza Tarık Haber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 23-35'e kadar bu ekranlarda günden 23-35'e kadar bu ekranlarda e, çıkan gelişmeleri seçin paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyalce Tarık Haber, Pinterest, Tarık Elham Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV Facebook Tarık Haber, e, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Ed, Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit.com Tayyip Youtube Tarık Haber TV, VK Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak değerli dostlar. Pegolaydayız değerli dostlar Pegolay kanalımız Star Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Canlı yayında yaydığımız yayın kanalımız <gülüyor> dostlar kanalımız. Tarık Haber Tv'den bizlere ulaşabilirsiniz. işte yayınlayız değerli dostlar. Twitch kanalımız Tarık Haber Tv'den bizlere ulaşabilirsiniz. Popolay'da yayınlar izler dostlar. Popolay kanalımız fark Ka et ulaşabilirsiniz. Twitter'da videosunun sohbet odaları var değerli dostlar. Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz. E geçiyoruz değerli dostlar. E ee, haberimiz ABD ile alakalı. ABD'den F-16 hamlesi geldi. Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Son dakika haberine göre ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa e, Tasarısının Senato versiyonundan Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ik ikisi de çıkartıldı. Haber, haber, dünya. Son dakika, Amerika Birleşik Devletleri'nden Flash D16 hamlesi. Türkiye'ye satış için o şartlar kaldırıldı. Son dakika, Amerika Birleşik Devletleri'nden Flash D16 hamlesi. Türkiye'ye satış için o şartlar kaldırıldı. Son dakika haberine göre. Amerika Birleşik Devletleri 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NEDA) Tasarısının Senato versiyonundan Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemenin ikisi de çıkarıldı. Son dakika. Amerika Birleşik Devletleri'nde Emily Jose Senatörü Bob Menendez ve Maryland Senatörü C. Van Schlossband'ın sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler Amerika Birleşik Devletleri 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası NDA tasarısının senato versiyonundan çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, 2023 savunma bütçesini içeren NDA tasarısına son halini vermek amacıyla toplandı. Tasarıya eklenmek üzere sunulan 9.00'e yakın eklemeler görüşülmeye devam ediliyor. Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Kongre kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Nuc senatörü Demokrat Menendez ile Maryland senatörü Van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de tasarıdan çıkarıldı. Senato Melendez'in tasarısını tamamladıktan sonra temsilciler meclisinin versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek ona için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın masasına gönderilecek. Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan benzer bir ekleme NDA tasarısının temsilciler meclisine eklenmişti. Ancak ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılması bekleniyor. Senatodaki bu değişimde Türkiye'nin Washington'da yürüttüğü diplomatik çabaların etkili olduğu belirtiliyor. İsveç, Finlandiya, Yunanistan, Menendez, Pentagon bütçesini içeren 2023 NDA tasarısının temsilciler meclisi versiyonuna sunulmuş ve Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemenin aynısını tasarının senato versiyonuna da dahil etmişti. Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme. Amerika Birleşik Devletleri temsilciler meclisinden çıkanda karar çıktı. Gözler bidena çevrildi. Eklemede silah ihracatı kontrol yasası kapsamında Türkiye'ye yeni F-16 satışının yapılmaması ve F-16 modernizasyon kitlerinin satılmaması hükmü konulurken bu maddenin muafiyetini ise Senato ve Temsilciler Meclisi ilgili komitelerine söz konusu satışın Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli ulusal güvenlik menfaatlerine temas ettiği, Bu silahların Yunan hava sahasını mükerrer şekilde ihbal etmeyeceğini temin etmek için atılacak somut adımlar sunulduğu takdirde başkanın bu maddeyi uygulamaktan muaf olacağı ifade. Edilmişti. Öte yandan Mariland senatörü Van Hollen ise bu koşullara uçakların ve PKK terör örgütüne karşı kullanılmamasını ve Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması koşulunu eklemişti. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bütterimiz devam ediyor yaklaşık 23.35'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Çok sayıda ile hissedildi. 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk açıklama geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Osmaniye ve Adana'da korkutan deprem meydana geldi. Osmaniye, Adana, Hatay ve Gaziantep'te yaşanan vatandaşlar deprem panı yaşadı. Afat depremin merkezüsünün Osmaniye olduğunu açıklarken şiddetini 5.1 olarak duyurdu. Kandilas adanesi ise depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu. Depremle ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Depremde evleri hasar gören ve panikle dışarı çıkan vatandaşlar korku dolu anlar anlattı. İşte son dakika haberinin detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Osmaniye'de korkutan deprem. Hatay, Adana ve Gaziantep'te de hissedilen depremin şiddeti 5'1. Son dakika Osmaniye'de korkutan deprem. Hatay Adana ve Gaziantep'te de hissedilen depremin şiddeti 5.1. Son dakika deprem haberleri, Osmaniye ve Adana'da korkutan deprem. Osmaniye, Adana, Hatay ve Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar deprem paniği yaşadı. Afad, depremin merkez üssünün Osmaniye olduğunu açıklarken şiddetini de 5.1 olarak duyurdu. Kandilir Asadhanesi ise depremin şiddetini 5-0 olarak duyurdu. Depremle ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Depremde evleri hasar gören ve panikle dışarı çıkan vatandaşlar, korku dolu anları anlattı. İşte son dakika deprem haberinin detayları. Son dakika haberi, Osmaniye'de 5 bir büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi çevre ilerden de hissedildi. Afat saat 18.48'de düz içinde meydana gelen depremin derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.0 0 olarak duyurdu. Son dakika, 5 şiddetindeki deprem korkuttu. Adana, Gaziantep ve Hatay'da hissedildi. Osmaniye merkezli deprem Adana, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş gibi birçok şehirde hissedildi. Vatandaşlar yaşadıkları paniği sosyal medyadan dile getirdi. İşte depremin meydana geldiği nokta. Deprem anı güvenlik kamerasında. Osmaniye'deki deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Afad'dan ilk açıklama. Büyük panik yaratan depremle ilgili Afad bir açıklama yaptı. Afad'dan yapılan ilk açıklamada geçmiş olsun Osmaniye. Düzici ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Vali Yılmaz, taramalarımız devam etmektedir. Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz da Twitter hesabından depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Vali Yılmaz açıklamasında Merkez Üssü Osmaniye Düzici ilçemizde meydana gelen 51 şiddetindeki depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yoktur. Taramalarımız devam etmektedir dedi. Son dakika Kahramanmaraş 38 ile sallandı. Aslantaş Barajı depreme yakalandı. Bir evin duvarlarında çatlaklar olduğu ihbarı alındı. Vali Yılmaz bir sonraki açıklamasında ise Osmaniye'mizde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber alınmadı. Sadece Düzici ilçesi Çerçiolu köyünde bir evin duvarlarında çatlaklar olduğu ifade alındı. Ekiplerimiz yönlendirildi ifadelerini kullandı. Öte yandan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, A birine şu ana kadar dört evde küçük çaplı hasar bulunmaktadır. Başka herhangi bir olumsuzluk yoktur dedi. Devletin bütün kurumlarıyla hazırlıklı ve görevini en iyi şekilde yapma gayreti içinde çalıştığını belirten Yılmaz, herhangi bir olumsuz durum olmadığını ifade etti. Ekipler incelemelerde bulundu. Türk Kızılay Düzici Şube Başkanı Mustafa Önal da depremin ardından ekiplerin sahada hemen çalışmalara başladığını söyledi. Depremde can kaybı olmadığını dile getiren Önal. Çok şükür can kaybımız yok. Yalnız iki köyümüzde maddi hasar var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kızılay ekibi olarak takipte olacağız diye konuştu. Bakan Kocadan açıklama. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremle ilgili şu ifadeleri kullandı. Osmaniye düz içinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla, altı vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum Allah tüm afetlerden korusun Osmaniye en kritik yerlerden birisi korkutan deprem sonrası uzmanların yaptığı açıklamalarda merakla takip ediliyor İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Ercan depremin hemen ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı her depremin ardından birileri Ben demiştim Derya Ben de onlardan bir tanesiyim Malatya depreminin ardından gerginliğin bir kısmı kuzeye bir kısmı güneye gitmişti. Osmaniye en kritik yerlerden birisi. Güneydeki gerginlik Osmaniye üzerine gitmişti. Osmaniye üç tane ana kavşağın ortak noktası. O yüzden Osmaniye'de bu deprem beklenen bir depremdi. Vatandaşlar soka döküldü. Osmaniye'deki depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıktı ve beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi. Prof. Dr. Naci Görür, o hatlar daha çok stres biriktirmektedir. Depremlerle ilgili açıklamalarıyla sık sık gündem olan ve yakından takip edilen yer bilimci Doktor Dr. Naci Görür de vatandaşların büyük panik yaşadığı depremle ilgili bir paylaşım yaparak değerlendirmelerini aktardı. Görür paylaşımında arkadaşlar demin Osmaniye, Çerçiolu düz içinde 5,0 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fayzonu içerisinde. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bu Fayzonu'nun Çelikhanerkenek, Kağmaraş Adana hattı daha çok stres biriktirmektedir. Geçmiş olsun. Sevgiyle ifadelerine yer verdi. 3 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin ardından saat 18'de Merkez Üstü Kadirli ilçesi Bahadırlı Köyü olan 2.8 8 büyüklüğünde, Saat 19'da Merkez Üstü Düzici Atalan Belgesi 22 ve saat 20'te Merkez Üstü Kadirli ilçesi Karatepe köyü olan 26 büyüklüğünde 3 artçı sarsıntı kaydedildi. Hasar gören evler. Depremin ardından Düzici ilçesine bağlı Çelçioğlu köyünde bir evde hasar meydana geldi. Deprem sırasında evde oturan Mert ailesi Korku yaşarken Kızılay ve Afad ekipleri eve gelip incelemelerde bulundu. Gazetecilere konuşan aile, Evde yemek yedikleri sırada depremin olduğunu ve korkuyla dışarı çıktıklarını söyledi. Çerçiolu köyünde yaşayan ve depremde evi hasar gören Ahmet Mert, depremde ev çok sallandı. Duvarlarımız patladı. Can kaybımız yok şükür. Yetkililer geldiler, ilgilendiler, gerekenin yapılacağını söylediler dedi. Hastaları dışarı çıkarmak için içeri koştu. Düz ilçesinde sağlık kabini işletmecisi Ayşegül Durna, Deprem sırasında dışarıda oturduklarını ifade etti. Deprem olunca hemen sağlık kabinine koştuklarını belirten Duna, önce ne olduğunu anlamadık. Hemen sağlık kabinindeki hastaları dışarı çıkarmak için içeri koştuk. Tüm apartman sakinleri aşağı indi. Çok şükür can kaybı ve maddi kaybımız yok diye konuştu. İyi sallandı. Allah, Allah dedik. Vatandaşlardan Bekir Aslan da depremin yatağa bağımlı babasını ziyarete gittiği sırada gerçekleştiğini dile getirdi. Zemin katta bulunan daireden hemen dışarı çıktıklarını anlatan Aslan, iyi, iyi sallandı. Allah, Allah dedik. O anda diyecek başka bir şey yoktu. Annemi çıkardık, bir babam içeride kaldı dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Osmaniye depremi önce olabilir mi? Uzman isimler değerlendirdi. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı. Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi destek paketi. Çırılçıplak halde caddede yürüyen kadın olay oldu. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. An haber hürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-35'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Dört büyüklere tarih kuşkonluğu Galatasaray 55, Beşiktaş 40, Fenerbahçe 30 değerli Ziyanlar Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi FIFA tarafından flash bir karar imza atıldı. Dünya Kupasına futbolcu gönderecek kulüplere günlük olarak ödeme yapılacağı açıklandı. Ülkemizden de Dünya Kupasına oyuncu gönderecek kulüpler bu güncellemeden faydalanabilecek. Galatasaray'ın gönderilebceği 5, beş, taşın 4, Fenerbahçe'nin 3 futbolcu bulunuyor. Bu sayılara göre takımlarımız oturdukları yerden adeta para basacak. Spor. Spor. Avrupa'dan futbol. Tıfadan para yağmuru. Dünya Kupası'nda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe her gün otomatik olarak para basacak. Tıfadan para yağmuru. Dünya Kupası'nda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe her gün otomatik olarak para basacak. Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi FIFA tarafından flash bir karara imza atıldı. Dünya Kupası'na futbolcu gönderecek kulüplere günlük olarak ödeme yapılacağı açıklandı. Ülkemizden de Dünya Kupası'na oyuncu gönderecek kulüpler bu güncellemeden faydalanabilecek. Galatasaray'ın göndereceği 5, beş, Beşiktaş'ın 4, Fenerbahçe'nin 3 futbolcusu bulunuyor. Bu sayılara göre takımlarımız oturdukları yerden adeta para basacak. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi kulüplere müjdeli haber FIFA'dan geldi. Kulüplere destek olmak için ödeme yapma kararı alan FIFA, toplamda 209 milyon dolar gibi bir ücret dağıtacak. Ülkemizden en fazla oyuncuyu Galatasaray gönderirken, en fazla parayı da Galatasaray kazanacak. Gönderilen 5 futbolcudan günlük 50 bin dolar ücret kazanılacak. Beşiktaşkır, Fenerbahçe ise 30 bin doları kasasına koyacak. Emreşen Maynet özel. Geçtiğimiz yıllarda da bu sistem uygulandı. Yapılacak ödemelerden futbolcu değil, kulüpler faydalanacak. Turnuvada kalınan süre boyunca günlük 10 bin dolar şeklinde ödeme planı oluşturulacak. Bu ödemeden oyuncunun son iki sezonda forma giydiği tüm kulüpler fayda sağlayacak. FIFA, kulüplere oyuncular için başvurularını açtı. Kulüpler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. En çok aranan haberler. İletişim. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.35'e kadar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Düşük faizli kredi desteğinde aylık ödeme belli olduğu tek tek hesaplanan değerli izleyenler. Esnefa 100 milyar liralık düşük faizli kredi geliyor. Kimler başvurabilecek? Ödemeler nasıl olacak? İşte detaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tarafın, e, tarafından Dün duyurulan esnaf kredi paketi merak konusu oldu. Erdoğan yapılan düzenleme ile esnafa 60 ay vade ve %7,5 faiz oranıyla kullanılacak 100 milyar liralık bir kredi paketi açıkladı. Peki esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek esnaf 100 milyar liralık ödeme aldığında aylık ne kadar ödeme yapacak işte tüm detaylar. Finans, finans, ekonomi. Esnafa 100 milyar liralık düşük faizli kredi. Kimler başvurabilecek? Ödemeler nasıl olacak? İşte detaylar. Esnafa 100 milyar liralık düşük faizli kredi. Kimler başvurabilecek? Ödemeler nasıl olacak? İşte detaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tarafından dün duyurulan esnaf kredi paketi merak konusu oldu. Erdoğan, yapılan düzenlemeyle esnafa 60 ay vade ve %7,5 faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar liralık bir kredi paketi açıkladı. Peki, esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek? Esnaf 100 milyar liralık ödeme aldığında aylık ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından esnafa kredi destek paketini duyurdu. Erdoğan, Açıklamasında 60 ay vadeyle %7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık bir kampanya başlatıyoruz dedi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası vatandaşlar kredi paketinin detaylarını araştırmaya başladı. Peki bu kredi paketinin ayrıntılar neler? Kredi paketinde aylık ödeme miktarları nasıl olacak? İşte esnaf kredi ve destek paketine ilişkin merak edilen o detaylar. Ekonomist Hikmet Baydar, esnaf kredi paketinin detaylarını CNN Türk canlı yayında anlattı. Daha önceden esnafa ne kadar kredi veriliyordu? Baydar bu kredide yeni kaynak paketi verildi. Kredi desteği dolayısıyla 100 milyar lira esnafa can suyu oldu. Burada faiz oranında bir indirim oldu. Faiz oranı %9, 5'ten %7, 5'a düştü. Bu da son günlerdeki faiz indirimi politikalarıyla uyumlu bir hareket dedi. Hangi esnaf kullanabilecek? Öte yandan Baydar, Bankadan bir kredi olan esnafın kredi için tekrar başvurabileceğini söyledi. İki kredisi olanın üçüncü kredi için başvuramadığını da belirtti. Limitlerle ilgili olarak, 350 binden 500 bine, 1 milyondan 1,5 milyona artırıldığının altını çizdi. Baydar, taşıt fiyatlarının artmış olması nedeniyle kredide olması gereken rakamlar tekrar enflasyonist baskılarda dikkate alınarak güncellendi dedi. Esnaf 100 milyar liralık ödeme aldığında toplam ne kadar ödenecek? 100 bin lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 125 bin ödeyecek. 200 bin lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 250 bin ödeyecek. 500 bin lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 352 bin ödeyecek. Aylık taksit tutarları azalan bakiye sistemine göre uygulanmaktadır. İlk ayında 2416 lira ödeme yapacak olan esnafın son ay taksit tutarı yaklaşık 1715 lira olacaktır. Aylık ödemeler nasıl olacak? Halkbank düşük faizli kredi desteği resmen duyuruldu. İşte esnaf kredi destek paketinin detayları ve başvuru şartları. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kamu bankalarının emekli ona haber biterimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.35'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Herkese kafa tuttuğu tüm dünya Hakan'ı konuşuyor değerli izleyenler. İnter forması Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Günde Barcelona ile Deplasman'a oynayacakları maç öncesinde ilginç ifadeler kullandı. İntel'in büyüklüğünden bahseden milli oyuncu tüm dünyada yankıp bulan açıklamalar yaptı. Spor. Spor. İtalya. Hakan Çalhanoğlu'ndan sınırları zorlayan açıklamalar. Herkes şaşırt kaldı. Hakan Çalhanoğlu'ndan sınırları zorlayan açıklamalar. Herkes şaşırt kaldı. İntel forması diyen Hakan Çalhanoğlu... Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Deplasman'da oynayacakları maç öncesinde ilginç ifadeler kullandı. Inter'in büyüklüğünden bahseden milli oyuncu, tüm dünyada yankı bulan açıklamalar yaptı. Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Inter, Barcelona'yı Hakan golüyle 1-0 mağlup etmişti. Bu kez İspanya'da karşılaşacak iki takımın maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu'ndan cesur açıklamalar geldi. Barcelona maçını çok önemsedik. Barcelona maçından önce mental hazırlığı çok önemsedik Çünkü ikimizin güçlü olduğunu biliyoruz önemli oyuncuları var ve topla birlikteyken de çok güçlüler ama mental olarak hazırsanız başarabilirsiniz Biz sahada her şeyimizi vererek mücadele ediyoruz pek çok takımın şansı yok maçın deplasmanda oynanacak olması biraz zorlayıcı olabilir ama 90 dakika çalışır ve her şeyimizi verirsek bize karşı pek çok takımın şansı olduğunu düşünmüyorum diyerek sözlerini tamamladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Milan, Juventus'u iki golle devirdi. Galatasaray'ın ilgilendiği Ronaldo'nun yeni... Ana haber pülterimiz devam ediyor yaklaşık 25-35'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Deprem sonrası herkesin aklına bu soru geldi. E, potansiyeli 7.0 öncü olabilir. Osmanlı'nın Düz İçi ilçesinde meydan gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem çok sayıda ilde hissedildi ve paniğe yol açtı. Şimdi vatandaşlar bu depremin daha büyük bir deprem öncüsü olup olmayacağını merak ediyor ve uzmanlardan gelen değerlendirmeleri takip ediyor. Profesör Doktor Hasan Özbilir. Fayın Maksimum deprem üretme potansiyeli 7.0 olarak kabul ediliyor. Aslantaş Barajı'nın varlığıyla olan ilişkisi önemli değil. Profesör Doktor Naci Görürse depremin öncü olup olmadığının söylemeyeceğini söylenemeye, e, belirtmiş. Haber. Haber. Güncel. Osmaniye depremi öncü olabilir mi? Herkesin aklına bu soru geldi. Potansiyeli 7.0 Osmaniye depremi öncü olabilir mi? Herkesin aklına bu soru geldi. Potansiyeli 7.0 Osmaniye'nin Düzici ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem çok sayıda ilde hissedildi ve paniğe yol açtı. Şimdi vatandaşlar bu depremin daha büyük bir depremin öncüsü olup olmayacağını merak ediyor ve uzmanlardan gelen değerlendirmeleri takip ediyor. Profesör Doktor Hasan Özbilir, fayın maksimum deprem üretme potansiyeli 7.0 olarak kabul ediliyor. Aslantaş Barajı'nın varlığıyla olan ilişkisi önemli dedi. Profesör Doktor Naci Görür ise depremin önce olup olmadığının söylenemeyeceğini belirtti. Merkez üssü Osmaniye'nin düz ilçesi olan ve saat 18.48'de 5 bir büyüklüğünde meydana gelen deprem Hatay, Aldana, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi çok sayıda ilde hissedilerek büyük bir baniye yol açtı. Afak depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Deprem sonrası, Vatandaşlar daha büyük bir depremin yaşanıp yaşanmayacağını merak ederek Osmaniye depremi önce olabilir mi? sorusuna yanıt arıyor. Depremi ilişkin uzman isimlerden de peş peşe önemli değerlendirmeler geldi. İşte Dokuz Eylül Üniversitesi Demir Deprem Araştırmak ve Uygulama Merkezi DAV, Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir ve Profesör Doktor Naci Görüşten gelen o açıklamalar. Toyun maksimum deprem üretme potansiyeli 7.0 olarak kabul ediliyor. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi DAV, Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir meydana gelen deprem ve muhtemel sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi. Osmaniye depremi toprak kanefayı üzerinde gerçekleşti. Toprak kanefayı İskenderun Körfezi'nden başlar. Kuzeye doğru Osmaniye yerleşim yerinden geçerek Kahramanmaraş'a doğru uzanır. Doğu Anadolu fay zonunun en güney kollarından biri olarak kabul edilmektedir. Sürgümsiz fay sistemi ile bağlantılı bir fay. Toprakkale fayı Aslantaş Barajı'nın doğu sınırı boyunca uzanır. Bu nedenle baraj gövdesinde yaratabileceği hasarlara hızlıca bakmak gerekiyor. Bu fayın güneyinde karataş ve yumurtalık fayları bulunur. Kuzeyinde ise sürgü fayı ve gölbaşı Türkollu fayları gibi deprem tehlikesi ve riski yüksek olan fayların olduğu bir bölge. Şu ana kadar ulusal. Uluslararası Sismoloji Merkezinden gelen bilgilere göre, depremde eğim atım bileşeni yüksek normal bir fay hareketinin geliştiğini gösteriyor. Tabi bunlar ilk çözümler. Bir iki saate kadar daha sağlıklı çözümler gelecektir. Toprak kale fayı 70 kilometre uzunluğa varan bir fay ve iki fay parçasından oluştuğu düşünülüyor. Fayın maksimum deprem üretme potansiyeli 7.0 olarak kabul ediliyor. Aslantaş barajının varlığıyla olan ilişkisi önemli. Bunun yanında kırsal kesimlerde bazı binalarda hasar gelişmiş olabilir. D.A. Son dakika, Osmaniye'de korkutan deprem. Hatay, Adana ve Gaziantep'te de hissedilen depremin şiddeti 5.1. Osmaniye depremi önce olabilir mi? Öte yandan depremlerle ilgili açıklamaları ve değerlendirmeleriyle vatandaşlar tarafından takip edilen yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür de Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Panik yaratan Osmaniye depremine ilişkin yorumlarını açıklayan görür, arkadaşlar, defalarca yazdım, yine de soruyorlar. Belki de aramıza yeni katılan arkadaşlarımız soruyor. Bu Osmaniye depremi öncü olabilir mi? Biliyorsunuz, bir depremin öncü olup olmadığını pek söyleyemiyoruz. Eğer arkasından aynı yerde daha büyü olursa o zaman öncüymüş diyoruz. Bir de hocam tekrarı olur mu diye soruyorsunuz. Onu da bilmiyoruz. Olabilir de, olmayabilir de. Onun için depremin kendisinden çok yaşam yerlerimizin deprem güvenli olmasına yoğunlaşmamız gerekir diyoruz. Sevgiyle ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yine istek şarkı, yine dehşet. Bu haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.35'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Tabakalarda olay adam penaltıdan golünü attı değerli izleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Paris Saint-Germain Benfica'yı konuk ediyor. Maçta 48. dakika oynanıyor. Maç First Springers Stadyumu'nda oynanıyor ve maçı Michael Oliver yönetiyor değerli izleyenler. Maçta ilk golü Kylian Mbappé penaltıdan kaydetti değerli izleyenler ve maçta 48. dakikadan önlüyor. Maçı sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Şankın'dan yeni gelişme kabul edildi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Şankın vize sisteminde reform çağrısı yapan tasarı AKP-M'de oy çokluğuyla kabul edildi. Türk vatandaşlarının Şanken vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sonlar Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmüştü. İşte son dakika haberinin detayları. Haber, haber, dünya, son dakika, hengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarı hakkında kabul edildi. Son dakika, hengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarı hakkında kabul edildi. Son dakika haberi, engel vize sisteminde reform çağrısı yapan tasarı hakkında oy çokluğuyla kabul edildi. Türk vatandaşlarının hengen vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sorunlar Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulunda görüşülmüştü. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere gitmek için aldığı Sri vizesi konusunda yaşanan sıkıntıları gündemini aldı. AKP-M, Stringen vize sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Flash F-16 hamlesi. Satış için o şartlar kaldırıldı. Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı. Bu haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.35'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Juventus İsrail'de yıkıldı. Tam 9 maç maç sonra değerli izleyenler. Son dakika habere göre Juventus Mac Macapbi Haifa deplamandan 2-0'lık malibiyetle ayrıldı. İlkte de gödü gidişini sürdüren İtalyan devi İsrail'den boynu bükka ayrılıyor. İtalyan taraftarlar Juventus'un bu düşüşünü 2 sene önce Ronaldo'nun takımdan ayrılmasına bağlıyor. Spor. Spor. Şampiyonlar ligi. Juventus İsrail'de yıkıldı. 9 maçtır galip gelemeyen bir Haifa İtalyan devine patladı. Juventus İsrail'de yıkıldı. 9 maçtır galip gelemeyen bir Haifa İtalyan devine patladı. Juventus, Maccabi Haifa deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ligde de kötü gidişini sürdüren İtalyan devi, İsrail'den boynu bükük ayrıldı. İtalyan taraftarlar Juventus'un bu düşüşünü 2 sene önce Ronaldo'nun takımdan ayrılmasına bağlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 4. maçında Maccabi Haifa ile Juventus karşı karşıya geldi. Samyofer Stadyumunda oynanan mücadeleyi ev sahibi Maccabi Haifa 2-0'lık skorla kazandı. Juventus taraftarları bir hayli sinirli. Şampiyonlar Ligi'nde son 9 maçtan mağlubiyette ayrılan bir hayfa, Juventus gibi bir rakibi yenerek 3 puanla tanışmış oldu. Juventus, 4. maçında 3. mağlubiyetini alarak 3 puanla kaldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Neymar'a... Bu haber biterimiz devam ediyor yaklaşık 23.35'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Acun Olcalı müjde verdi. İşte fragman değerli izleyenler. Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın baş önünde yer yara alın Gibi'nin 3. sezonu merakla beklenirken Acun Olcalı'dan paylaşım geldi. XM platformunda yayınlanan Gibi dizisinin 3. sezonu ne zaman sorusuna Acun Olcalı fragmanla birlikte yanıt verdi. İşte Gibi 3. sezon fragmanı. Magazin Magazin Dizi Acun Ilıcalı paylaştı İşte Gibi'nin yeni sezon fragmanı Acun Ilıcalı paylaştı İşte Gibi'nin yeni sezon fragmanı Feyyaz Yüit ve Kıvanç Kılınç'ın başrolünde yer aldığı Gibi'nin 3. sezonu merakla beklenirken Acun Ilıcalı'dan paylaşım geldi EM platformunda yayınlanan Gibi dizisinin 3. sezonu Ne Zaman sorusuna Acun Ilıcalı fragmanla birlikte yanıt verdi İşte Gibi 3. sezon fragmanı gibi dizisinin 3. sezonu ne zaman, sorusu merak ediliyordu. 2 sezondur enin en başarılı yapımlarından olan Gibi'nin yeni sezonuyla ilgili müjdeyi Acun Ilıcalı verdi. Acun Ilıcalı Gibi'nin merakla beklenen yeni sezon ilk tanıtımı notuyla yaptığı paylaşımda dizinin başlayacağı tarihi de açıkladı. Gibi ne zaman? İlk bölümü 21 Ekim'de başlayacak Gibi'nin yeni sezon fragmanı büyük beğeni aldı. Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın başrolünde yer aldığı gibinin fragmanına özlem sona eriyor. Sonunda yorumları yağdı. Gibi oyuncuları. Gibi dizisinin başrolünü Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın paylaşıyor. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürçat Öçalan dahil olmuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Arka sokaklar hayranlarını... Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20-23-35'e e, kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ünlü insanın acı haber geldi. 88 yaşında değerli izleyenler. Kale grubu şirketli yönetim kurulu başkan vekili Doktor Süleyman Bodur. 88 yaşında hayatını kaybetti. Kale grubu başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay. Amcasının vefat haberiyle ilgili kıymetli doktor Süleyman Bodur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ifadelerini kullandı. İş insanı Süleyman Bodur hayatını kaybetti. Kale Grubu şirketleri yönetim kurulu başkan vekili doktor Süleyman Bodur 88 yaşında hayatını kaybetti. Kale Grubu başkanı ve CEO Su Zehmet Bodur, amcasının vefat haberiyle ilgili kıymetli doktor Süleyman Bodur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Galib grubu yönetim kurulu başkan vekili Doktor Süleyman Bodur vefat etti. Galib grubundan yapılan açıklamaya göre, Kale grubunun kurucusu ve onursal başkanı Doktor İbrahim Bodur'un kardeşi, Kale grubu başkanı ve üst yöneticisi, CEO Zeynet Bodur Okay'in amcası, Kale grubu yönetim kurulu başkan vekili Doktor Süleyman Bodur, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bodur'un cenazesi. Yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi camisinde kılınacak öğle namazından sonra 13 Ekim'de Çamkale Seramik Fabrikaları camisinde düzenlenecek tören sonrasında Nevruz Köyü Mezarlığı Aile Kabristanı'na defnedilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı Veceosu Zeynet Bodur Okya'e, Kale Grubu'na büyük emekleri olmuş, çalışkanlığı, eğitime önem veren ve araştırmacı kimliğiyle öne çıkan, sporcu, ve hem iyi hem kötü günde dostlarının yanında olan, İnsanlara saygı ve nezaketle yaklaşık hayatlarına değer amca, kıymetli doktor Süleyman Bodur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Aa. Son dakika ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti. Yeni detaylar ortaya çıktı. Küçük kız 150 metre yüzerek tutulmuş. Ana sayfaya dönmek için tık. Anaverf mülterimiz devam ediyor yaklaşık 23 35e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün. Göreğenler gözlerine inanmadı. Saniye saniye böyle görüntülendi değerli izleyenler. Görenler gözlerine inanmadı. Çünkü Ankara'da bir sürücü kapasitesinden çok fazla yükü yüklediği aracıyla kilometrelerce yol aldı. Trafiği güvenliğini tehlikeye atan o anlar ise kameralara anbean yaptı. Haber. Haber. İlginç haberler. Görenler şaşkına döndü. Aracına yüklediği yük ile kilometrelerce yol gitti. Görenler şaşkına döndü. Aracına yüklediği yük ile kilometrelerce yol gitti. Ankara'da bir sürücü kapasitesinden çok fazla yükü yüklediği aracıyla kilometrelerce yol aldı. Trafiği güvenliğini tehlikeye atan o anlar ise kameralara yansıdı. Ankara Esenboğa Havaalanı mevkiinde meydana gelen olayda bir sürücü, Olabileceğinden çok fazla yükü yüklediği otomobiliyle kilometrelerce seyretti. Trafikki can güvenliğinin tehlikeye sokan an ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hastaneye gittiniz. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.35'e kadar diğer haberimize geçiyoruz. Ana tartışmalarına son noktayı koydu değerli izleyenler. Bu konu kapanmıştır dediğim CHP Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, New York'un Manhattan bölgesinden bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerek bulunan Kılıçdaroğlu, anayasa tartışmalarıyla ilgili bu konu kapanmıştır dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine bastığımı Washington kentinde devam edeceği bildirilmiş. Haber. Haber. Politika. Kılıçdaroğlu anayasa tartışmalarına son noktayı koydu. Bu konu kapanmıştır. Kılıçlaroğlu anayasa tartışmalarına son noktayı koydu. Bu konu kapanmıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu, New York'un Manhattan bölgesinden bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri de bulunan Kılıçlaroğlu, anayasa tartışmalarıyla ilgili bu konu kapanmıştır dedi. Öte yandan Kılıçlaroğlu'nun ziyaretine Boston ve Washington kentlerinde devam edeceği bildirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri temaslarını sürdürüyor. Son olarak New York'un Manhattan bölgesinden bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiri de bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında duydum ki, birileri senin siyasal rehinen kalsın diye benim yaptığım öneriyi yine kabul etmemiş, yan çizmişsin. Anayasa ile aileyi korumaktan bahsetmişsin. Erdoğan kim? Anayasa, aile kim? Onunla ne aile konuşuluğun ne anayasa bu konu kapanmıştır ifadelerini kullandı Amerika Birleşik Devletleri ziyareti çok konuşulmuştu Kemal Kılıçlaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama reddettim tüm kurmaylarım şaşırdı Kılıçlaroğlu ekonomist Acemoğlu ve bazı isimlerle görüşmüştü Kemal Kılıçlaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları kapsamında ekonomist Daron Acemoğlu ve bazı isimlerle bir araya gelmişti Kılıçlaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentindeki görüşmelerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ekonomist Daron Acemoğlu, Canan Dadeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Fınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Gotamışlı Gil ve Bilge Yıldız ile Türkiye'yi konuştuklarını belirtmişti. Kılıçdaroğlu, ziyaretine Boston ve Washington kentlerinde devam edecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Metabolizma yıldızlandırır. Haber bülkelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-35'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Hücreler hava sarmızı geçti. Dedi. Rusya'nın hedefinde o ülke mi var? Rusya ve Ukrayna arasındaki 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta bölgedeki ülkeler altta diken üstünde son olarak Ukrayna'nın birçok kentine hava saldırısı yapan Rusya'ya ait füzelerin Moldova hava sahasını ihlal ettiği öğrenildi. Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Moskova yönetimine çağrı yaparak bazı füzeler dün hava sahamızı izinsiz geçti, sınırlarımıza saygı göstermesini talep ediyoruz ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Dünya. Rusya'nın saldırıları sonrası gözler o ülkeye çevrildi. Düzeler hava sahamızı izinsiz geçti. Rusya'nın saldırıları sonrası gözler o ülkeye çevrildi. Düzeler hava sahamızı izinsiz geçti. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta bölgedeki ülkeler adeta diken üstünde. Son olarak Ukrayna'nın birçok kentine hava saldırısı yapan Rusya'ya ait füzelerin Moldova hava sahasını ihlal ettiği öğrenildi. Moldova Cumhurbaşkanı Maya sandı, Moskova yönetimine çağrı yaparak, Bazı füzeler, dün hava sahamızı izinsiz geçti. Sınırlarımıza saygı gösterilmesini talep ediyoruz ifadelerini kullandı. Moldova Cumhurbaşkanı Maya Ukrayna'nın kentlerini vuran Rus füzelerinin Moldova'nın hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, sınırlarımıza saygı gösterilmesini talep ediyoruz dedi. Sanduk başkent kişi evde düzenlediği basın toplantısında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin'in kararı harekete geçirdi, acil toplandılar. Vatandaşlıktan çıkarma gündemde. Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapı unsurlarına yönelik füzelerle saldırı düzenlediğine dikkati çeken Sanduk, masum insanların bombalanması ve öldürülmesi, şiddetle kınadığımız bir savaş suçudur diye konuştu. Sanduk, Rus füzelerinin Moldova'nın hava sahasını ihlal ettiğini vurgulayarak, bazı füzeler, dün hava sahamızı izinsiz geçti. Moldova Cumhuriyeti, diğer ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyan barışsever bir ülkedir. Bunu defalarca dedik ve bunu cıraklı kanıtladık. Bu nedenle sınırlarımıza saygı gösterilmesini talep ediyoruz şeklinde konuştu. Son dakika, Nuka Shengko ifşa etti. Rusya'nın hedefinde hangi ülke var? Moldova'daki durumu istikrarsızlaştırma yönünde girişimler arttı. Moldova'da son haftalarda düzenlenen hükümet karşıtı protestolara da değinen Sanduk, baskı her geçen gün artıyor. Ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma yönünde girişimler arttı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Sanduk, ülkesinde barış, istikrar ve düzenin korunması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti. Savaş ve kaos isteyenler tarafından manipüle edilmemize ve kışkırtılmamıza izin vermemek görevimizdir. Ülkedeki durumun istikrarsızlaşmasına ve toplumun bölünmesine izin vermeyeceğiz. Suç işleyen bazı gruplar, Rusya'nın ülkemizi savaşta kullanabilmesi için toplumsal düzeni bozarak iktidara gelme amacıyla çatışma durumu yaratmak istiyor. Hırsızlar, amaçlarına ulaşmak için insanları kullanıyor. Hayallere kapılmayın, başaramayacaksınız. İhanet sert şekilde cezalandırılacak. A. Kimsenin tanımadığı sosyalist bir ülke, Transdiniester. Ülkeye giriş Kuzey Kore kadar zor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ülkesimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-35'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Hmm. Salıkanların Sözleri duyanları çileden çıkardı. İstek şarkı bilemediği için bu hale getirdi. Yine istek şarkı yine de dehşet. Onur Şener cinayetini akıllara getirdi. Müzisyenin yüzünde şişe kırdılar. Biz bir, bir, bir sana mı vurduk? dedi. Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek şarkı nedeniyle vahşice katledilmesinin yankıları sürerken bu kez Hatay'da benzer bir olay meydana geldi. Antakya'da sokak müzisyenliği yapan bir kişi İkahl şahsın istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle saldırıya uğradı. Müzisyenin yüzünde şekr kırılırken şüpheliler gözaltına alındı. Müzisyen ifade ettikten sonra saldırganlarla karşılaştığını ve saldırganların biz sana mı vurduk hatırlamıyoruz özür dileriz dilediğiniz ee, dil, dediğini söyleriz. Haber haber güncel. Yine istek şarkı, yine dehşet. Onur Şener cinayetini akıllara getirdi. Müzisyenin yüzünde şişe kırdılar biz sana mı vurduk? Yine istek şarkı, yine dehşet. Onur Şener cinayetini akıllara getirdi. Müzisyenin yüzünde şişe kırdılar biz sana mı vurduk? Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek şarkı nedeniyle vahşice katledilmesinin yankıları sürerken bu kez Hatay'da benzer bir olay meydana geldi. Antapya'da sokak müzisyenliği yapan bir kişi, İpki alkollü şahsın istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle saldırıya uğradı. Müzisyenin yüzünde şişe kırılırken şüpheliler gözaltına alındı. Müzisyen, ifade verdikten sonra saldırganlarla karşılaştığını ve saldırganların biz sana mı vurdu? Hatırlamıyoruz, özür dileriz dediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir mekanda müzisyenlik yapan Onur Şener, istek şarkıyı bilmediği gerekçesiyle vahşice katledilmiş, Cinayet kısa sürede Türkiye gündeminin en çok konuşulan olayı haline gelmişti. Cinayetin ardından ortaya çıkan detaylar da uzun süre gündemdekini yerini korurken Hatay'da müzisyenin yaşadığı saldırı bir kez daha onun Şener cinayetini akıllara getirdi. Üstelik Hatay'daki müzisyene yönelik saldırıda da gerekçe olarak istek şarkı gösterildi. İşte dehşete düşüren saldırının detayları. Şarkıyı bilmediği için çalamayacağını söyledi. Alınan bilgiye göre, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da sokak müzisyenliği yapan klarnet sanatçısı 26 yaşındaki Yusuf Karagündüz, grubuyla birlikte müzik yaparken gece saatlerinde iki kişi istek şarkıda bulundu. Ancak Karagündüz şarkıyı bilmediği için çalamayacağını belirtti. Daha sonra istek şarkıda bulunan alkollü iki kişiden biri araçları ile Karagündüz'ün önünü kesti, ardından aracın dışında olan kişi küfürler savurmaya başladı. Karagündüz neden küfür ettiğini sordu. Araçta bulunan diğer kişi ise alkol şişesiyle araçtan inerek yüzüne doğru vurdu. Hızını alamayan saldırgan, araçtan aldığı muşta ile saldırmak isterken, Kara Gündüz'ün grup arkadaşları gelince aralarında arbede çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulunurken, iki şahıs gözaltına alındı. Bir istek parça vakası daha. Akıllara Onur Şener geldi. Neden değiştirdin, dedi, devşet saçtı. Alkol şişesiyle yüzüme iki defa vurdu. Karagündüz araç ile önünü kestiklerini ve küfürler ettiklerini belirterek sokakta her zamanki gibi müzik yapıyordu. İstekler geldi, bu arkadaşların da istekleri oldu. Şarkı istediler bilmediğimizi söyledik. Daha sonra başka bir mekana geçtiler. Müzik bittikten sonra geri geldiler. Daha sonra geceyi geçince bekçiler tarafından müzik kapatıldı Daha sonra eşyalarımızı toplayıp depoya bıraktık. Biraz otelin önünde oturduk. Arkadaşımız motor sikleti çalıştırınca eve gitmek için onun yanına gittim. Araçla birden geri geri gelerek önümü kestiler. Aracın yanından geçerken diğer arkadaşı oradaydı. Kardeşim müsaade eder misin? dedim. Bana ağza alınmaya küfürler etti. "Niye küfür ediyorsun ayıp değil mi? dedim. Diğer arkadaşı araçtan inerek alkol şişesiyle yüzüme iki defa vurdu. Arabaya tekrar bindi, Muştay'ı aldı arabadan. Sonra ben arkadaşıma seslendim. O geldi koşarak, Umuşta ile vuracakken o müdahale etti. Sonra da kaçmaya başlar dedi. Biz sana mı vurdum? Dediler. Kara gündüz ifade vermesinin ardından kendisine saldıranlarla karşılaştığını belirterek, İfade verdikten sonra dışarı çıktım ve kendileri ile karşılaştım. Bana abi kafamız güzeldi, biz sana mı vurdum? Hatırlamıyoruz, özür dileriz dediler. Ben sonu ...şikayetçi olacağım. Gereği neyse yapılsın dedi. İldi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakanlıktan... Al haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.35'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile görüşecek mi? Ülkemizin çıkarları gerektiğinde, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı canlı yayına gündeme dair önemli açıklama değerlendirmelerde bulundu. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad ile görüşecek mi sorusuna da yanıt ver. Şu anda böyle bir siyasi zemin olmadığını söyleyen Kalın, yarın öbür gün ülkemizin çıkarına gerektiğinde belki bu görüşmede olabilir, olmayabilir ama şu anda hemen bugünden yarına böyle planlanmış bir şey yok dedi. haber haber Güncel. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile görüşecek mi? Kalın canlı yayında açıkladı yarın öbür gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile görüşecek mi? Kalın canlı yayında açıkladı yarın öbür gün. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile görüşecek mi? sorusuna da yanıt verdi. Şu anda böyle bir siyaset emin olmadığını söyleyen Kalın, yarın öbür gün ülkemizin çıkarları gerektirdiğinde belki bu görüşmede olabilir, olmayabilir ama şu anda hemen bugünden yarına böyle planlanmış bir şey yok dedi. 24'den canlı yayına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine, Libya ziyaretinden yeni hidrokarbon anlaşmasına ve Erdoğan'ın bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak sözüne kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan kalın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile görüşecek mi? Sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar. Erdoğan-Putin görüşmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşmesi olacak mı? Sorusu üzerine kalın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Perşembe günü Putin ile bir görüşme yapacağını söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye birçok meselede önemli adımlar attı. Gelinen aşamada buradaki rolü ne olacak? İstanbul'da Putin ve Ukrayna devlet başkanı Volodymyr Zelenski'nin bir araya getirilmesi Astana'da görüşülecek mi sorusuna kalın. Biz öncelikle diplomasinin kapısını açık tutmak istiyoruz. Savaş şiddetlenince ki şu anda maalesef şiddeti artacak gibi görünüyor. Artık diplomasinin zemini kalmadı diye düşünenler genelde yanılırlar. Tam tersine diplomasi böyle dönemlerde daha da önemli hale gelir yanıtını verdi. Ravdaki tarihi zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesajlar. Paşinyan, Miçotakis eserli. Soruları tek tek böyle yanıtladı. Antalya Diplomasi Forumunda ve İstanbul'da Rusya-Ukrayna tarafını bir araya getirdiklerini, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı esir mübadelesini yaptıklarını, Zaporici Anitler Santrali'nin etrafında güvenliği sağladıklarını anımsatan kalın, bütün bunları dikkate alarak, şu anda yaşanan ilhak ve sonrasında yükselen şiddete rağmen biz hala diplomasi kapısının açık tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde iki tarafa telkinlerde bulunuyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini istediğini görüyoruz. Burada rollerin değiştiği, Rusya'nın gelin oturalı, konuşalım dediği yerde, Ukrayna'nın hayır, istemiyoruz. Çünkü siz bize saldırıyorsunuz cümlesinin arkasında Amerika Birleşik Devletleri ya da Batı olabilir mi? Sorusu üzerine kalın. Bu savaşın iki boyutu var. Birinci boyutu Ukrayna topraklarında yaşanan işgal veriler. Bunun sonlanması çatışmaların durması lazım. Bunda bir şüphe yok. Bunun yolu da daha fazla savaş değil, müzakere, diplomasi ifadelerini kullandı. Savaşın ikinci boyutunun daha Geniş bir jeopolitik zeminde gerçekleştiğini belirten Kalın, burada da Rusya ile Batı arasında farklı bir hesaplaşma, bir karşı karşıya gelme var dedi. Şu anda savaş taraftarları daha güçlüler. Rusya-Ukrayna savaşında süreç neye doğru gidiyor? Sorusuna kalın, şu anda savaş taraftarları daha güçlüler ve daha fazla savaş istiyorlar. Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı, Amerika Birleşik Devletleri, savaşın devam etmesi yönünde bir tercih ortaya koyuyor. Rusya da buna karşı daha fazla savaş diyor. Dünkü saldırıları gördük, iki gün önce Kerç Köprüsü'nün vurulması, ardından 80'e yakın füzenin fırlatılması bu şeyin artacağını gösteriyor cevabını verdi. Yunanistan meselesi son dönemde rahatsız edici dereceye geldi. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı destekle yangın söndürme tatbikatı adı altında bir askeri tatbikat yapıyor. Yunanistan, Ukrayna olma yolunda mı Bizi de Rusya kılıfına sokacaklar. Böyle mi düşünülüyor? Sorusu üzerine Kalın, Yunanistan'ın bir süredir Türkiye karşıtlığı bir proje yürüttüğünü, ancak bunun başarısız olduğunu söyledi. Yunanistan'ın kendi güç ölçeği çerçevesinde Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağını yeniden tanımlaması gerektiğini vurgulayan Kalın, Yunanistan'ın bazı güçleri arkasına alarak, Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirerek alabileceği mesafenin belli olduğunu kaydetti. Libya ziyareti Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir zeytin Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği ve hidrokarbon anlaşması imzalandığı hatırlatması üzerine, Fethi Başak'a bağlı birliklerin 27 Ağustos'ta Trablus'a girmeye çalışmasının ardından Libya'lı mevkidaşlarını İstanbul'a davet ettiklerini ve ziyaretin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu davet kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. Trablus'a gittiklerini ama Bingazi ve Tobruk'taki temaslarının da devam ettiğini belirten Kalın, Hidrokarbon Anlaşması'nın 2019'da Serraş Hükümeti döneminde imzalanan deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma olduğunu anımsatarak şöyle devam etti. Türkiye ile Libya'nın deniz komşusu olduğumuzu da tescil eden çok önemli bir anlaşmaydı. Biz onaylattık, Libya tarafı da onaylatma süreci içerisinde. Haritaya doğru açıdan baktığınız zaman, evet Türkiye ile Libya deniz komşusuymuş. Deniz yetki alanları bağlamında işbirliği yapabiliyormuş. Herhangi bir başka ülkenin hakkını hukukunu ihlal etmeden Yunanlıların iddialarının hiçbir kıymeti yok. Çünkü bu Türkiye ile Libya arasında yapılmış bir anlaşma. Benzer bir anlaşmayı Yunanistan, Mısır ile yaptığı zaman kimse bir şey demedi onlara. Yani Yunanistan nere Mısır nere demek. Deniz yetki alanları açısından baktığınızda haritaya farklı bir zaviyeden bakmak gerekiyor. Bu farkındalığı yeniden inşa etti aslında. Hani biz Libya'da ne işimiz var? Söylemlerinin de aslında ne kadar anlamsız, yersiz olduğu bir defa da ortaya çıkmış oldu. Ama en önemlisi Türkiye ilk defa bir başka ülkeyle deniz yetki anlaşması imzalamak suretiyle Akdeniz'de çok önemli bir varlık iddiasında bulundu. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı olan ülkeyiz. Mevcut haritaları, bizim için hiçbir kıymeti olmayan Sevilla haritası gibi haritaları önümüze koyarak, biz adeta Antalya körkezine hapsetmek isteyen bir bakış açısı vardır. Cumhurba Halkınımızın vizyoner liderliği ve güçlü iradesiyle Serra hükümetiyle o anlaşma İstanbul'da, Dolmabahçe ofisinde yapılmıştı. Uzun müzakereler sonunda gecenin geç bir vaktinde. O anlaşma imzalandığında biz tarihi bir ana şahitlik ettiğimizi biliyorduk. Orada bir anlamda Türkiye kendi haritasının ilk örneklerini, ilk çizgilerini çizmiş oldu. Doğu Akdeniz'den bahsediyorsanız Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz haritası çizemezsiniz. Yeni Hidrokarbon Anlaşması Yeni Hidrokarbon Anlaşması'nın Libya ve Türkiye'nin ortak deniz sahalarında ve uluslararası sularda ortak aramatarama, sondaj çalışmaları yapılmasını karara bağlayan bir anlaşma olduğunu ifade eden kalın, gayet meşgul, kimsenin deniz sahasıyla ihtilak içerisinde olmayan, Türkiye'de yahut Libya açıklarında veya uluslararası sularda aramatarama, sondaj çalışmaları yapması için ahri zemin oluşturan son derece önemli bir anlaşma dedi. Türkiye Sanayin arama tarama faaliyetleri bakımından imkan ve kabiliyetlerini arttırdığını vurgulayan Kalın şöyle konuştu. Aynı savunma sanayinde olduğu gibi bu gözden kaçıyor bazen ama bizim şu anda iki arama tarama, beş sondaj gemimiz var. Bu muazzam bir şey. Bu kapasite o kadar yükseltildi ki bunu zaten bugüne kadar yapılmamış olması çok büyük bir eksiklik. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkesiniz ama sizin bir arama tarama filomuz yok. Ama hamdolsun şu anda var. Zaten Karadeniz'de bulundu, arkası gelecek. Muhtemelen Karadeniz'de inşallah kapasite artırımı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile görüşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile görüşecek mi? sorusu üzerine kalın, şu yanıtı verdi. Şimdi, şu anda böyle bir siyasi zemin yok. Böyle bir arayışın içerisinde değiliz ama Cumhurbaşkanımız hep şunu söyler, diplomaside kapıyı kapatmak diye bir şey olmaz. Kendisinin talimatlarıyla istihbarat başkanı görüşüyorlar. Onu fazla zaten görüşmeler yapıyorlar. Bunu kendisi de bir müddettir söylüyor. Bunun dışında kendisinin bize, siyasi kanaldan görüşmeler yapın tarzında bir talimatı olmadı ama onu bir ihtiyat kaydı olarak koyduk. Yarın öbür gün ülkemizin çıkarları gerektirdiğinde belki bu görüşmede olabilir, olmayabilir ama şu anda hemen bugünden yarına böyle planlanmış bir şey yok. Bizim Suriye konusundaki bakış açımız da belli. Orada şeffaf, uluslararası hukuka uygun, kucaklayıcı ve kuşatıcı seçim yapmak suretiyle bir hükümetin iş başına gelmesi, bu iç savaşın sona erdirilmesi ve Suriye'de şartlar olgunlaştığı zaman da Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine geri dönmesi. Bunu da Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde yani gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yapmalarını sağlayacak çalışma devam ediyor. Türkiye Yüzyılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada, bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak sözünü değerlendirmesi istenen kalın, Sayın Cumhurbaşkanımız bu ifadeyi birkaç defa kullandı. Meclisteki hitabında, bütün siyasi partilerin de bulunduğu ortamda gelin Türkiye yüzyılını birlikte inşa edelim dedi. Aslında bu Büyük Türkiye hikayesini gelin birlikte yeniden yazalım, inşa edelim, büyütelim, devam ettirelim çağrısı. Türkiye'nin yüzyılı, bunu hülasa edilmiş, iyi düşünülmüş bir üst başlık haline getirilmiş ifadesidir dedi. Kalın, Türkiye'nin 100. yılını gelin birlikte inşa edelim çağrısının içinde savunma sanayi, dış politika, güvenlik, eğitim, sağlık, altyapı yapı ve ulaştırma gibi Türkiye'yi büyüten bütün başlıkların olduğunu belirterek şunları kaydetti. Hak ve özgürlükler var, demokrasi var, cumhuriyetin temel değerleri var. Mesela bugün tartışılır işte başörtüsü meselesi. Şimdi anayasayla ilgili Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bir hazırlık yapıldı. Adalet Bakanımız da dün kabinede yapılan hazırlığı da sundu. Cumhurbaşkanımız da millete hitap konuşmasında söyledi. O teken tekemmül ettiriliyor. Tamamlandığı zaman meclise gönderilecek. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Helal izleyenler bu haberimize birlikte haber.com ana haber bölümünün sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a beklerir. İstemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizleri destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmışsınız.